Size gelen hastalara nasıl bir tetikten geçiriyorsunuz ki bu sonuca bu kanser tedavi evet. sürecine başlıyorsunuz? Şimdi e, semptomu olan hastalar öncelikli olarak hekime geliyor. Bu bir e, aile hekimi olabilir, bir göğüs hastalıkları evet. uzmanı olabilir, bir dahiliye uzmanı olabilir. Doğrudan onkoloğa gelen olmuyor genellikle çünkü şikayetler dediğim gibi birçok şeyin sebebi